Erkekler neden susarlar? Erkeğin karakteristik yapısı güç ve güçlü olmak üzerine yazılıdır. Erkeklerin konuşması değil, onun yerine başarılı olması beklenir. Ağır, karizmatik abi olmanın en doğru yolu az konuşmak, az gülmekten geçtiği bilindiği için ciddi olması, adam gibi adam olması ve az konuşması tavsiye edilir. Hissettikleri, düşündükleri hakkında çok fazla konuşması sosyal alanda hoş karşılanmaz. Kadın gibi olmakla suçlanır, eleştirilir, yargılanır. Toplumda erkek adam ağlamaz, erkek adam korkmaz, erkek fazla konuşmaz gibi düşünceler vardır. Erkek sessizdir, sert bakışlarıyla, mimikleriyle anlatır ne anlatmak isteyeceğini. Dizilerde olduğu gibi güçlü gösterilen, abartılan erkek tipleri, devamlı az konuşan, kendini ifade etmek istemeyen, duygularını hissettiklerini söylemeyen kişilik tipleri olur. Gizli gizli ağlar, ağladıklarını zor görürsünüz, aşklarını asabiyetleriyle ilan ederler. Sevdiğini kelimelerden değil ancak kıskançlığından anlayabileceğiniz bir beraberliği yansıtır bu karakterdeki erkekler. Bu erkeklerlere yapıştırılan özellikler gölgesinde büyür bu erkek çocuklar. Bir erkeğin kafası karışmışsa, yüreği yanıksa, aşk yarası varsa ve ne yapacağını bilmiyorsa o zaman içine kapanır, sessizleşir, ketumlaşır. Erkek problemlerini susarak çözmek ister. Konuşmaya zorlamak erkekleri öfkelendirir. Kendisi karşısındakini ya da olayları tam olarak anlamadan... Tanımlamadan, sindirmeden dışarıya aklındakileri anlatamaz. İçine dönük oluşu ve sessizliği, eşini, etrafındakileri telaşlandırılır. Onu konuşmaya zorlar, ısrarlı bir şekilde üstüne gider. Bunu yaparsanız erkek daha da sizden etrafından uzaklaşır, bazen de kabalaşabilir. Erkek hayatında susarken büyür, kadın ise konuşurken çözer. Kadınlar ne istediklerini dünyayı konuşurken keşfederler. Kelimeler arasında cevapları, istediklerini yakalarlar. Erkeklerin ve kadınların fıtratları farklıdır ama beraberliklerde bu birbirine benzemeyen ikisi birlikte aynı problemleri çözmeye çalışır. Hayatı fark etmeye, anlamlandırmaya, yaşamaya, yaşadıklarına anlamlar yüklemeye çalışır. Erkeğinde de, kadının da derdi büyümektir. Büyümek her zaman sorunsuz olmaz, bazen sancılı ve zor olur. Birlikte yürütülmeye çalışan ortak sorun evlilikti. Kadın ve erkek değişik çözüm teknikleriyle, fikirleriyle, karakterleriyle ve farklı bilgi birikimleriyle aynı soruya cevap ararlar. Birisi çözüm yollarına odaklanırken, diğeri elinde olanlardan çözmeye çalışır. Bu yaşamdaki sınavın sırrı da burada yatar. Karşısındaki insana kendisi olma imkanı vermek, dayatmamak, eleştirerek yargılamamak, kısıtlamamak en doğru yoldur arkadaşlar. Geçmişten geleceğe, kadınlar erkekleri sustukları, erkekler de kadınları çok budu budu ettikleri konuştukları için suçlarlar. Kadının sürekli konuşması diğerinin sessizliğini artırırken erkeğin sessizliği, eşinin konuşmasını ve dertlenmesini artırır. Birbirini tamamlayan süreçler içinde çözülemeyen bir sorun halini alır bu. Erkekler kişilikler eleştirildikçe içine kapanır ve daha da sessizleşir. Gönlü ve kendi de sizden uzaklaşır. Kadın eleştirildikçe konuştukça hemen savunmaya geçer, sebepler, nedenler, bahaneler sunar, duygusallaşır ve emeğine acımaya başlar. Duygusal hareketler davranışlar gösterir, anlaşılmadığını, dinlenmediğini düşünür ve daha çok konuşmaya başlar, daha çok kendini anlatmaya çalışır. Eve geldiği zaman hiç konuşmayan, eşinin konuşmasına kısa kısa yanıtlar veren adamlar karısının dertlerini, söylemelerini duymak ve başlatmak istemez. Konuşma kapasitesini sosyal ortamda tükettiği için evde sessiz olmak ve kafasını boşaltmak ister. Öncelikle karşınızdaki erkeği anlamaya çalışmakla başlayın. Onun nelere ihtiyacı var? Hangi sıkıntıları sarmaya çalışıyor? Acaba neyin yükünü yüreğinde taşıyor? Durumun hemen bizimle ilgili olduğunu düşünmeden önce ona süre tanımak, konuşmak, dertleşmek, istediği zaman yanında olduğunuzu anlatmak ve hissettirmek ona güven verecektir. Kendine hazır olduğunda konuşmak için sizi arayacaktır. Anlayışlı ve sabırlı olmak, süreci her zaman işinizi kolaylaştırırken darlamak, sıkıştırmak, üstüne gitmek, konuşması için zorlamak ve eleştirmek durumu daha da zorlaştırır. Ona ve kendinize zaman vererek büyümek, gelişmek, hayatı anlamak ve sevmek için tanımak sevgiyle beklemek en doğru yol olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.